Uçları yiyebiliyor muyuz Peyami dede? Hayır. Yalasam? Hayır. Dişime sürttüreyim. P olur. <gülüyor> Hayır, tabii ki de dalga geçiyorum. ben şunu. Neredeyse akşam oldu.